Merhaba sarıım ben Serdar ve küçük bir sorunumuzdan bahsettiğimiz bir videoya hoş geldiniz. Ee, e, tam top bakayım eden olacak. Sal ev mekanizma tüfek mi? Yok. Neyse e, ahbaplarım hoş geldiniz. E, şu an küçük bir e, sorunumuz ile e, ilgili e, konuşacağız, şey yapacağız. Şimdi abi olaya bak lan. Evet tam olarak bu sorun hakkında konuşmak istiyorum. Ee, videolardaki donma e, sıkıntısı, videolardaki donmalar, şeyler falan filan. Şimdi değerli apavlarım, ee, biliyorsunuz son zamanlarda yüklediğim bazı videolarda, özellikle son birkaç haftaki videolarda bayağı donma sıkıntısı yaşıyoruz. Ee, videolar ara sıra takılıyor. Bu sizin internet bağlantınızdan kaynaklanmıyor, bu YouTube'dan kaynaklanmıyor. Bu oyundaki, e, oy, oynadığım zaman çıkan performanslar da kayna, kaynaklanmıyor. Ben oyunları normal çok akıcı bir şekilde oynuyorum. E, şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. OBS sıkıntı çıkarıyor. Kayıtları alırken kayıtlarda e, sıkıntı çıkarıyor. Mesela şu an OBS'yi açtım bir tarafa. E, statları falan da görebiliyorum. Kayıtların durumunu görebiliyorum. Çekilir misin? Teşekkürler. Ee, Fallout 4'ü açtım çünkü sanırım oynadığımız oyunlar arasında en fazla OBS'i zorlayabilecek oyun da bu. Ee, GTA 4 performans olarak, oyun için performans olarak zorlayabilir ama OBS'i zorlamaz. Ee, şöyle bir sıkıntı var, sorun ne olduğunu da çözdüm aslında. Çözüm demin de buldum işte, bayağı bir saatlerce süren araştırmalardan sonra. Sıkıntı şu, ee, CPU kullanımı sıkıntısı var. E, OBS'nin kendisi CPU çok az kullanıyor. E, OBS ile birlikte başka bir oyun açmışken, bir oyun kaydı alırken. E, peki bu ne demek? Bu şu demek. Umarım ben duyabiliyorsunuzdur şu an ha. Müzik fazla basıyor gibi geldi. Neyse. E, bu şu demek. Ben mesela şu an Fallout 4 kaydını alırken CPU önceliğini Fallout'a veriyorum. Oha. Neyse okey. CPU önceliğini e, Fallout 4'e veriyor. Follow out 4'üm her ne kadar müthiş bir şekilde şey çalışsa da Ben şöyle bir ya da V şeye çakacağım. Ee, hiç bir şey gitmiyor. Ve OBS doğal olarak çok kötü bir performans sergiliyor. Bu arada şu kavgalarda şu an bilerek giriyorum çünkü şeyi de görmek istiyorum. Mesela donmalar olduğu zaman nasıl etkiliyor, neler oluyor falan. Onlarda da görüm. Aa ayağı kırılmış. Ay. Ne geldi lan süvarinin cep çakısı. Çok iyi. Ee, mesela bu kavgada ne kadar şey olduğunu bilmiyorum ama şu an şeyi görebiliyorum kayıt programında. yüzde ee, karelerin yani gördüğümüz karelerin görüntülerin ki saniye başına 30 gelmesi lazım şu an. %25'ini atlıyor. Ve bunu da şey olarak yap, yapmıyor yani. Saniyede 30 kare görüyorsunuz ama arada sırada donmalar oluyor. Yani her 4 saniyenin bir tanesini kaçırıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Bak yine oldu sanırım. Ve bu, bu durum beni çok sinirlendiriyor. Ee, bunun video kalitesiyle alakası da yok. Yani şöyle ben bu kaydı alırken e, dedim ki tamam abi al sen 30 ya en azından bu kaydı değil ya genel olarak 30 bin bitrate al bunu. Ee, 60 FPS'i al falan dedim. Ki iyi, iyidir yani ya. Yani müthiş kaliteli sayılmaz ama iyidir yani anladınız mı? Somut bir şekilde iyi. Neyse takıldı. En başta aldığım kayıtlar bu şekildeydi. Ee, i̇lk herhalde bir 15-20 video bu şekildeydi ve onlardaki donmalar daha da azdı. Fakat daha sonra donmalar artmaya falan başladı. Ben de giderek düşürdüm. Dedim ki, okey, 5 FPS'den 30, 30 FPS'e düşüreyim. E, bit, Bitrate'i 30 binden 20 bine çekeyim, 16 bine çekeyim ve şu an 10 binde bitrate. Ve OBS'te önceliği de, abi kalite değil, performans yap dedim. Şu an maksimum performans verecek şekilde e, çalışıyor OBS. Oyna maksimum performans verecek şekilde değil, kayda maksimum performans verecek şekilde. Ee, Nvidia'nın kendi encoder'ını da kullanıyorum. CPU'dan yük kaldırmak için, şey yapmak için ee, donanımla ilgili aman hiç korumayacağım. Donanımla ilgili hiçbir sıkıntım da yok. Ya öyle yine müthiş bir donanımım yok. Ama en azından Fallout 4, GTA 4 veya Bioshock gibi oyunlarda ee, hiç sıkıntısız hiçbir şekilde sıkıntı çekmeden HD yani 1080 çözünürlükle ee, en azından 30 fps, belki 60 fps, ee, kayıt alabilecek bir donanım var. i7-6700 işlemci olarak, ee, şey olarak da GTX 970 ekran kartı olarak da. E, o kadar müthiş şeyler değiller ama kötü de değiller yani bunlar iyi, iyi donanım, bu iyi bir donanım. O yüzden şu CPU kullanımının Fallout 4 gibi yani 2015'te çıkan bir oyunu ee, kaydını alırken bu şekilde ...şey yapmaması lazım. Bizi sekteye uğratmaması lazım. Neden bunu yapıyorum bu arada? Şey değil yani... E, ...böyle okey ağlayım sızlayım falan falan değil de sizde... De, ...gidişattan biraz haberdar etmek için... E, ...aynı zamanda... E, ...belki... ...yorumlarda çözüm sunabilecekler vardır. Bilgisi olan vardır. E, hep birlikte bir şekilde halledelim bunu. Böyle yani. Ya donanımdan kaynaklanan bir sıkıntı yok. CPU yani işlemciden kaynaklanan bir sıkıntım var. İşlemcinin ee, işlemcinin kullanımının çoğu OBS artı oyun yaptığım zaman oyuna gidiyor veya belki tamamen oyuna gidiyor OBS'den bağımsız olarak. Ee, game Mode'un açık değil Windows'ta, başka bir şey açık değil herhangi bir şekilde oyunun performansını boost'lamıyorum. Oyunun performansı iyi bu arada, gayet iyi ama önceden de iyiydi. Şey değil bu. Ben bazı şeyleri kıstım, bazı şeyleri düşürdüm, bazı şeyleri daha verimli hale getirdim ama yani Herhangi bir CPU falan ekstra bir şey vermiyorum şu an oyuna. Ama Windows bunu otomatik olarak yapıyor. Şeyi de anladım evet, Windows ona gelen bazı güncellemelerle birlikte bu sıkıntı görülmeye başlamış genel olarak. Yani daha önceki, ilk baştaki donma sorunlarımız hani belki şeyden kaynaklanıyor desem Işte olan 30.000-40.000 bin, 40 bin de oynatmaya çalıştığım için kaynaklanıyor desem. Ee, şu an şu sıkıntı ondan kaynaklanmıyor. Bitrate falan alakası yok. Yoksa çöp gibi, çöp gibi kayıtlar falan da aldım. Dün gece sabaha kadar e, bu sorunla uğraştım çünkü artık ben de sıkılıyorum. E, yani şey deseniz bile abi 1080'e gerek yok biz 720'de izleriz, 480'de izleriz deseniz bile fark etmiyor çünkü ee, çöp kayıt alırken bile ee, ben her ne kadar OBS'yi rahatlatmaya çalışsam da o rahatlatmak için ayırdığım bütün SC, e, CPU alanı yine şeye gidiyor, oyunlara gidiyor. Bu nasıl çözeceğimi de bilemedim. Yani OBS'ini kendi içinde şey ayarı var. Abi bak işlemci gücünde OBS'ye öncelik verdiği bir ayar var, onu yapma, onu yaptım. Hatta şey dedim, okey OBS en önce gelecek abi dedim. Hiçbir şey fark etmiyor. Ee, bu arada sanırım Son birkaç dakikada daha az donma yaşandı. Emin değilim ama... sanırım öyle. Ama fark etmez abi yani videonun ilk 5 dakikasını böyle kayda basıp bekleyemem yani. Böyle böyle saçmalık olmaz. Benim bu sorunu çözmem lazım. Böyle yani sıkıntı. Şeyle de istemiyorum bu arada. Yani yapacak olsam yapmak da istemiyorum abi yani. Elindeki ile ben HD çözünürlükte 30 FPS en azından 30 FPS hani 60 FPS vermek istiyorum aslında ama en azından 30 FPS HD görüntü vermek istiyorum abi ben şey değil yani bu oki o kadar görüntüye detaya takan bir insan değilim ama bunu da yapayım. Bu arada Far Harbor Eklent paketini oynuyorum şu an şey için oynuyorum şu an tamamen açtım bir tane kaydı o kayıttan o save'den devam et Daha yok yine dondu yine dondu yok sorun çözülmüyor donmalar devam ediyor bir yerde hiç donmuyor gibi oldu ama e, sanırım şey oluyor böyle farklı yükleme ekranlarına geçtiğinde farklı yerleri yükleyecek gibi olduğunda CPU tamamen oyuna veriyor ve kuşları da öldürdük evet CPU oyuna gidiyor yani ve gerekmiyor CPU'nun oyuna gitmesi gerekmiyor ama her türlü gidiyor çok sinir bozucu bir durum Yani ben bilemedim. Ee, Shadowplay'de de dedim. Shadowplay'de de aynı şey oluyor. İlk başta olmuyor gibiydi, yok sonra oldu ama bir şey değişmedi. Ben ee, burası nereye gidiyorum? Oh. Gidelim bakalım. Ee, sahilden gidelim biraz da. Allah Allah. Bu, bu yani olay. Shadowplay'da da bir şey değişmedi. Ki Nvidia'nın kendi şey yani en verimli olabilecek şey. Ee, kayıt alırken kısacası, OBS ile, spesifik olarak OBS ile alakalı bir sorun değil yani. Onu bilmeniz için öyle dedim. Sen koşuyorsun, ben düşman koşuyor sanırım. Ben genel olarak oyun kaydı alırken öncelik oyunlara gidiyor ama öyle böyle gitmiyor yani. Çok sağlam gidiyor oyunlara. Ve diğer şeylere odaklanamıyorum böyle olunca. Odaklanamıyorum bir laf dersiniz. Şey yapamıyorum yani bayağı kayıt programları oluyor? Selam. Önce sen öldün şerefsiz, önce sen öldün. Bu arada olabildiğince az spoiler vermeye çalışıyorum şu an Far Harbor'dan. Çünkü ileride oynamak istedim size göstermek istediğim bir içerik. Müthiş. Şu atmosfere bak ya, şu atmosfere bak ya. Yani i̇stediğimiz atmosfer bu. Korku, gerilim, gizem bu yani. Hani istediğim, size asıl göstermek istediğim Fallout içerikleri böyle. Neyse, çok şey yapmadan evvel arkadaşlar özet olarak ee, size... HD görüntü verdiğim, o size herhangi bir görüntü verdiğim zaman ee, donmalar gerçekleşiyor çünkü e, donanımdan kaynaklanmayan bir CPU kullanımı sorunu söz konusu. E, CPU kullanımı tamamen oyuna veriyor, ben ne yaparsam yapayım, ne kadar CPU'dan yer ayırabilirsem aleleyeyim, bilgisayarı ne kadar rahatlatmaya çalışırsam çalışayım. E, bütün kullanımı oyuna veriyor, böylece OBS'ye bir kullanım kalmıyor. OBS'ye kullanım kalmayınca Encoding yer, e, alanında bir sıkıntı yaşıyor. Yani ...kareleri atlıyor, şey yapıyor falan, kareleri e, şey yapamıyor. Yükleyemiyor, alamıyor. Ee, Durumuz bu. Eğer bir şekilde OBS'ye şöyle veya böyle öncelik verebilirsin, CPU kullanımı ayırabilirsin e, diyorsanız... ...önerileri tamamen açayım, Açım hatta böyle açık dediğim, açım önerilere. Yerim o önerileri, ben yutarım yani. İyice sindiririm çünkü çok sıkıldım. Hakikaten çok sıkıldım. Hani bir süre okey abi böyle de gideriz dedim ama değil yani. Videosu, Windows e, yine Windows'un son güncellemesinde gelen bir şey. Belki Windows üzerinde bir çözüm vardır bilmiyorum. Yani şöyle format atmama gerek kalmadan bir şeyleri bir, yani ne bileyim abi. Vah şöyle efsane bir şeyler gelse bize Osmanlı şeyinde de ya. Bu arada şöyle karakterimi de göstereyim size. Bu da benim karakter şu an. Şu an. Osman böyle olacak mı peki? Ee, bir ara olacak artık. Zamanı gelince o da olacak. Neyse afaplarım. böyle bir sorunumuz var. Sizlere... Dur Far Harbor'a bakayım, adaya bakayım. Abi şu müzik harika ya. Böyle daha. Evet bu manzara içinde de size veda diyeceğim, afaklarım değerli afaklarım çok teşekkürler bu sorunuda dinlediğiniz için, bu sorunumuzu dinlediğimiz için çünkü e, bizim sorunumuz artık bu ortak sorunumuz. Ee, abi şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin, yani çözüm sunmak istiyorsanız, çözüm ortak olmak istiyorsanız bir şekilde çözüm sunarak e, lütfen belirtin, yorumlarda belirtin. Çünkü ben ben şey yapamıyorum abi, yani video çekerken böyle OBS'ye bakıp, işte yine encoding overloaded falan filan mesajını görmek istemiyorum. Ee, abi %10 kara kaya bir yaşıyorsun diyen kırmızı renkli mesajları görmek istemiyorum. ...CPU kullanımının göklere fırladığını görmek istemiyorum. Yani kayıt yüzde %1 CPU, %1 neden yüzde %1 CPU olmaması lazım şu an. yüzde %1 sararım. İyi şey yani yükseklere fırladığı sıkıntı ama neyse böyle hapıplarım. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu sefer klasik şeyleri falan söylemeyeceğim. İnanılmaz sinirliyim çünkü. Eee, hepinizi çok seviyorum. Çözümlerinizi bekliyorum. Ee, keşke bugün daha normal, daha keyifli bir video yükleyebilseydik ama olmadı. Böyle bir video oldu. Çünkü gerçekten öyle hüya, ya, patlayacağım yani böyle iç organlarımı patlatmaya başlayacağım. Neyse sonraki videoda görüşmek üzere hapıplarım. Hayatta daha sakin kalmanız dileğiyle. Benden daha sakin kalmanız dileğiyle. Bay bay.